Lefki Avrupa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 2013 yılında kurulmuştur. Akritite olmuş bir bölümdür. Şu anda iki yıldır otizm spektrum bozukluğu alanında öğretmen yetiştirmekteyiz. Önemli olan şey e, herkesten önce hayata bir adım önde başlayabilmek. Bu fırsatı da üniversitemiz sağladı ve mezunlarımızın istihdam edilmesinde hazırlamış olduğumuz program ön plana çıkmaktadır. Bunun için altyapımız mevcuttur. Çevrim içi programlar söz konusudur. Sınıflarımız donanımlıdır. Üniversitemizde öğrencilerin rahatlıkla hareket edebileceği her şey mevcuttur. Özel eğitim öğretmenliği genel olarak tüm yetersizlikten etkilenmiş çocuklar ve üstün yetenekli, üstün zekalı çocuklar için öğretmen yetiştiren bir programdır. Biz Otizm spektrum bozukluğu konusunda ağırlık yapıyoruz.